Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz Bugün yine Taktik Wars'dayız. Taktik Wars'da benim en çok oynamaktan keyif aldığım silahlardan biri olan arkadaşlar P90'ı oynayacağız. P90'ı biliyorsunuz çok hızlı seri atıyor yine. Hafif makinalı bir silah. E, full set dizeceğiz arkadaşlar diğer videolarda okay olduğu gibi. Arkadaşlar sizin de görüşlerinizi bekliyorum tabii ki yorumlarda belirtmeyi unutmayın. O zaman fazla vakit kaybetmeden arkadaşlar direkt e, üst teklentiden başlıyorum. Üst teklentiyi ne alsam ki? Holografik alıyorum direkt. 10 günlük alıyorum baba. Aldım abi. Öneklentiye geçeyim hemen. Ön de ne alsam ki? Öneklemde bir değişiklik olsun. Hep Osprey, ghostin falan kullanıyorum. Wolf kullanıyorum. Bu sefer de Sandman olsun. Hangi Sandman olsun? T.R. Bu ne oluyor bilmiyorum. Tamam Sandman da aldım abi. Susturucu da aldık. Alt eklentiye başlayalım. Alt eklendi arkadaşlar. Kırmızı istiyorum. Hızlı bir şekilde kırmızıyı da aldıktan sonra. Desene geçiyorum. Desende ya belki şunlardan biri. Çok basit duruyor aslında ya da Sade bir şey sade bir şey ise o zaman ne, ne alayım ben ya şunun sarısı ya da gümüşü Sizce hangisi gider arkadaşlar Bakayım Aa bence gümüş gider ya Bakın şöyle parılıyor da bak, bak, bak. Uş, Oo gözüm aldı <gülüyor> Flaş değil Neyse tamam o zaman beyazını alıyorum abi vallahi beyazını aldım arkadaşlar Al Beyazını da aldım abi al Tamam Beyaz da aldı. Böyle bir P90'ımız oldu arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar hologram almıştım ben üst teklent olarak. Geri değiştirmek istiyorum. Ring Ringside'e dönmek istiyorum. Gerçekten ring Ringside daha çok hoş duruyor gibi. Baksana şu bir değişik duruyor ya böyle. Ama ring Ringside daha hoş. O zaman Ringside alıyorum hemen. Tamam. Bununla güzel bir maç atacağız. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Desteklemek istiyorsanız da Be biliyorsunuz yapacağınız işleri. Beğenmek yorum yapmak. Kanala da abone olabilirsiniz. Daha fazla videonun gelmesi için. O zaman hemen hızlıca maça geçelim. Arkadaşlar silah görünümü bu şekilde görüyorsunuz söyle bakalım. Liman maçındayız. Takım maçı modundayız. Liman haritasında takım maça modundayız Şöyle bir sallayayım Şöyle iki İkinci kenemizi de alalım abi hızlı bir şekilde kaç kaç kaç, kaç. Güzel Birazcık korkarak oynuyorum çünkü fazla ölmeyeyim diye. Güzel. Lan! Ulan bir canım kaldı. <gülüyor> Aradan gördün mü? Vuramadım ya. Silah güzel arkadaşlar. Hızlı, çekiyor, hızlı atıyor bayağı görüyorsunuz. Fazla da sekmiyor. Yani spreyi fazla yapmıyoruz. Biri geçti. Ulan. Arkadan yiyecektik ha adamı. Ulan ölmen lazım senin ölmen. Ananı la nasıl ölmedi oğlum? Dünyanın hasarını vurdum. Bu maçta az olacak gibi ya niye böyle oldu ki? Pusuyo la. Pusmuş. Şöyle bir atarsam Şöyle bir bomba gönderirsem Güzel. Sonunda uzaktan bir kere alabildim Gelsin, gelsin, gelsin, gelsin, gelsin, gelsin. Biraz fazla öldüm ya. Bir adam arıyorum da. Ah maç Maçı bitti lan. Arkadaşlar bu biraz az oldu gibi ya. Silah bu şekilde. Kendiye iyi bakın başka videolarda görüşmek üzere.